Evet bugün intiba'nın destek videolarına devam edeceğiz. Ateizm sen bir sus videomuza gelen eleştirileri, itirazları ve anlaşılmadığımız noktaları ele alacağız. Bu videoda sonuna kadar eleştiriye açıktır. Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz, yorumlarınız silinmez. WhatsApp'tan bize ulaşabilir, irtibat kurabilirsiniz, irtibat talebiniz geri çevrilmez. Fakat bir şartla ki burası çok atlanıyor, ön yargılarımızı bir kenara bırakarak yani kafanıza bir ön kabulle videoyu belki sonuna kadar izlemeden hatta şöyle bir tıklayıp ya bizi eleştiriyormuş hemen alta yazayım. Mantığıyla gelirseniz eleştirileriniz dikkate alınmaz. Yorumlarınız dikkate alınmaz. Çünkü biz argümanlarımızın eleştirilmesini istiyoruz. Dolayısıyla önceki videolardan izlediğiniz o birikimle yani bunlar da kesin böyle söylüyordur. Mantığıyla eleştiri yaparsanız ya biz deriz ki bu kardeşler bizim argümanımızı eleştirmemiş ki dolayısıyla dediğimiz gibi dikkate almayız. Sonuna kadar izlemeniz önemli. Videoya başlamadan bir hususa değinelim. Burası da kesinlikle yanlış anlaşıldığımız bir nokta. Biz ateistle veya bir insanla, kişiyle, şahısla uğraşmıyoruz. Yani bizim şahıslarla bir problemimiz yok. Bizim derdimiz fikirle. Zaten konseptin adına da bakarsanız ateizm, sen bir sus. Çünkü gerçekten ateizm fikrinin akıl dışı, akla hiç uygun olmadığını iddia ediyoruz ki birazdan göreceğiz. Dolayısıyla biz bu noktada insanla münakaşa etmeyi çok uygun bulmuyoruz. Hatta Twitter'da gelen yorumlara, videonun altına gelen yorumlara hakaretlere, küfürlere, alaylara hiçbir şekilde karşılık vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü tekrar edelim bizim derdimiz fikirle. Dolayısıyla alay karalamalar değil, fikirler konuşsun diyoruz. Uzatmadan videoya başlayalım. İlk olarak siz bir yaratıcının yokluğunu ispat edin yanılgısı. Biz böyle bir şeyi iddia etmiyoruz. Yani bize gelin hadi biz bir yaratıcının siz de yokluğunu ispat edin bakalım. Yaratıcının varlığı, yokluğu bununla ilgili bir yükleme, ateizmden bir beklentimiz yok. İkinci kısım, ateizm sorgulanamaz. Yani bu kesin bir kaidedir ki bunu kim koymuştur onu da bilmiyoruz ama intibahtan da buraya itiraz eder ve der ki adil olalım. Madem sorgulamayı eleştirmeyi kabul ediyoruz, yapıyoruz. O zaman sorgulanmayı da kabul edelim ki biz bir Müslüman olarak ben sorgulanmaya açım Bir ateist de bundan çekinmemeli ya korkmamalı. Sen de sorgulan. Özündeki mantığı ortaya çıkar. Korkma yani bundan değil mi? Mantık olan bu. Ateizm sorgulanabilir mi bence biraz daha açalım çünkü çok önemli burası. Evet sorgulanabilir. sorgulan Sebebi de şu, kurallar sorgulanmaya açıktır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Ama kuralsızlık da sorgulanabilir. Yani şöyle mesela bu telefonun bir kılavuzu var. Kurallarını yapan firma belirlemiş. Siz bu kurallara uydunuz ama işte suya sokma, belli basınçta kullan, şu şekilde kullan birçok kural var. Ama bu kurallara uymak zorunda mısınız? Değilsiniz. Kılavuzu yırtıp atabilirsiniz. İster alır duvara vurursun, ister alır suya sokarsın, ister ya çay altlığı bile yapabilirsin bu telefonu. Kimse buna karışır mı? Karışmaz ama bu da sorgulanabilir. Biz bunu demeye çalışıyoruz. Yani şunu diyebiliriz ya aldı yere vurdu. Sana ne benim telefonum. Eyvallah ama böyle kullanmanın doğru olduğunu nereden biliyorsun? Bu kullanım şeklinin doğruluğunun delili ne? Neye göre böyle yaptın? Diye bir soru yöneltilebiliriz değil mi? Aynen bunun gibi insan da tamam ben böyle yaşayacağım kafama göre. Eyvallah ama bu yaşam şeklinin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Bunun delili ne? Dediği zaman hayır beni sorgulayamazsın denmez. Sadece kılavuz değil, kılavuzun aksi bir yaşam. Yani kılavuzu yırtmak da ona uygun tutumlar da sorgulanabilir. Bundan kaçmaya gerek yok. Üçüncü nokta ki burası bizim itiraz noktamız. Bir ateist Allah'ın yokluğunu ispatlamayacaksa neyi ispatlayacak? Burası çok takılınan nokta. Varlığı ne ile izah ediyorsa onu açıklayacak. Bence bir ateistin burada sorması lazım. Ben varlığı ne ile izah ediyorum? Heh, o izah ettiğin noktayı bulup Evet, ben bunun ispatını yaparım diyebilmesi lazım. Peki bir ateist varlığı neyle izah eder? Ki bizim en çok yorulduğumuz noktalardan biri burası. Bir ateiste varlığın neyle izah ettiğini açıklamakla da uğraşıyoruz. Yani bir ateiste ateizm anlatıyoruz. Gerçekten bunu gerçekten alay etmek için söylemiyorum. Yaptığımız tam da bu. Yani benim konuştuğum, konuştuğumuz o kadar kişiden çok nadir yani. Bu işe evet ben gerçekten bunu açıklıyorum diyen. Ben bir yaratıcının inkar ediyorum. neyi sorguluyoruz deyip kapanıyor iş. Hayır, bir yaratıcının inkarı maddenin kabulüdür. Arkadaşlar. Yani bir güneşin varlığını inkar ettiğimizi düşünün. İnkar ettiğimiz anda güneşin ışının vurduğu her şeye bir güneşlik vermiş oluruz. Yani bir şişeye vuruyorsa orada ışık. Evet bu şişe bu ışığı üretebilir demiş oluruz. Bir ışık kaynağını reddettiğimiz anda e buradaki ışığı o zaman kalemin kendisi yapıyordur demiş oluruz. Ateizm tam olarak bunu yapar ve şöyle der. Bir yaratıcı yoktur. Yoksa bu gördüğümüz işleri yapan yine bu maddelerin kendisidir. Varlığın oluşumu varlığın kendisiyle açıklanabilir demiş olur ki. Bilim ve evrim çatısı altında yapılan tam da budur. Dikkat edin değil mi? Evrim yılları alan süreçte bu varlığın gelişimi işte seleksiyon, mu mutasyon, doğal seçim neyle açıklıyoruz? Neye hitaf ediyoruz bu işleri? Atom, hücre, tabiat veya ismini koyduğumuz yasalar bu evrenin içindeki herhangi bir şey. O süreyi uzatarak madde bu potansiyeli vereceğiz diye uğraşıyoruz ya. Yani. Öyle değil mi? Bilim. Ne yapılıyor bilim çatısı altında? Kainatta dönen işler gözlemleniyor. Peki bu gözlemlenen işler neye havale ediliyor? Toprağa buluttan su iniyorsa, bitki çıkıyorsa, susuz olmuyorsa bu bitki o zaman suya. İşte siperm, yumurta, insan oluşumu. E siperme, özünde DNA'ya. DNA'nın özünde aslında hiç atoma kadar gidiyor. Atoma. Yapıcılık, iş yapma, idare potansiyeli evrenin, tabiatın, hücrenin, atomun kendisine veriliyor. Bir varlığı neyle açıklıyorum? Bununla açıklıyorum şimdi. Nasıl oluştu? İşte DNA, mitoz bölümü, mayoz ve nereye gidiyor bu işler? İşte bu yüzden bir ateistin dahi yani ben özünde tamam yaratışa geltim ama bu işleri nasıl açıklamaya başladım? Neye havale ettim bunu? Bir ateistin ateizmin ne olduğunu bilmesi lazım. Buraya kesinlikle itiraz edebiliriz. Hayır ben varlığı bunlarla açıklamıyorum diyen de bunu söyleyebilir yani. Neyle açıklıyorsa bu. Ama biz ateizmde bunu görüyoruz ve itiraz ediyoruz. Evet şu gördüğümüz işler kabul ediyoruz ki var ve emin onun hepsi insan ötesi dönüyor. Yani bir sineğin varlığına bir teknolojisine daha yetişemedik biz. Bu noktalar herhalde itiraza kapalıdır. Yani biz bir daha sineğin teknolojisine gelebildik mi? Bütün teknolojimiz onun o yapısını, göz sistemini, onun içindeki o duyguları o et parçalarına yerleştirmeye muktedir mi? Değil. Gelemedik daha. Ama var bu sinekte mi? Ha, neyle açıklıyorum bu sineği? Maddenin, atomun, hücrenin, tabiattaki işte adını koyduğum yasaların kendisiyle. İşte itiraz buraya geliyor. Basit dediğimiz o sinekteki insan ötesi dönen işi yapacak potansiyel maddenin kendisinde varmak. Varsa ispatını istiyoruz. Bu kadar. Bunu yapacak. Bitti. Yani evet bu potansiyel vardır bu atomda, bu hücrede, bu tabiatta, bu yasada, bu DNA'da. Değil mi? DNA gibi bir kitap var elimizde. Her şey orada yazılı değil mi? Ama bir kitabın bir işi yapmaya muktedir olmadığı çok aşikar. Yani bir yemek kitabı, içindeki bütün yemek tarifi her noktası tuzunu bir gramına kadar yazsa da biliriz ki bu işi yapacak potansiyelde değildir. Yemek yapamaz. Basit örnekler bunlar değil mi? Çok anlaşılır yani. DNA'da bütün bilgiler orada yazması onun yapacak potansiyeli olmadığı gerçeğini değiştirmez. Ben burayı çok uzatmak istemiyorum. Burası... Ben anlaşıldı diye düşünüyorum. İtiraz noktamız, ateizm bize maddenin, evrenin herhangi bir noktasında bu işleri yapacak potansiyeli, insanüstü dönen işleri, insanüstü yapacak potansiyeli gösterirse biz bu işe kabulüz. Bu kadar. Ama yoksa bence açık yüreklilikle şunu diyebilmesi lazım bir ateizm. Ki İslami bir ülkede İslam'ı inkar etmek cesaretini sergileyebiliyorsa bir insan, maddede de bu iş yoksa yok diyebilmeli ya. Yok. Yok kardeşim yok. Zamanların müşrikler puta tapıyorlardı. Ya put helvadan, tahtadan şeyler bu işleri yapar mı? Yaratıcı olur mu? Potansiyeli yoktur. Bu basit değil mi? Ha atomla put arasında hiçbir fark yoktur. Tabiatın herhangi bir köşesinde hiçbir fark yoktur. Var mıdır hücreyle bitki arasında yapıcılık potansiyeli arasında ne fark var? Bilimle, evrimle bunu istediğin kadar kabul ettirmeye çalış. Yok, yine yoktur yani. Varsa da Söz ateizmindir. Bu kadar. Bazen diyebiliyor ya yani niye uğraşıyorsunuz kardeşim? Denebiliyor. Bizim dediğimiz gibi dalaşmak gibi bir niyetimiz yok. Fikir gerçekten mantıksız ve fıtrata aykırı. İkinci itiraz noktamız da şu. Üçün ikisi oluyor aslında burası. Ateizm fıtri değildir ve insanı çözümsüz bırakır. Çaresizdir. İnsanın en büyük ihtiyacı yemeden içmeden öte sevdikleriyle muhabbetini devamlı kılmak, kazandığı malı, mülkü aldığı hazır lezzetin devamlılığını sağlamak yani elinden kayıp gitmesini istemez, bitsin diye yapılmaz bütün bu uğraş çaba ve en nihayetinde iğne bassa azcan canını muhafaza etmek yani ölüme bir çare bulmak. Bir insanın önünde inkar edemediği bir gerçek ölüm dururken ateizmse asla buna çözüm aramanıza izin vermez. Aksine bunu aramak ateizme göre hurafedir. Dolayısıyla ateizm insanın çözüm yollarını tıkar, asla onu özgür bırakmaz evet dünyada belli başlı hazları ona verebilir ama bu lezzetler yine çözümsüzlüğünü gidermediğinden özgürlük değil ancak bir oyalama, oyalanma olabilir. Kimse de ölümün yokluğu, ölümden sonra aile yoktur deyip bak inanmayabilir belki ben bilmiyorum aklıma yatmıyor diyebilir ama kesin yoktur. Bunu kimse ispatlayamaz. Biri uyuyor. Uyuduğu zaman aleminde, o rüya aleminde çok farklı yerlere gidiyor. O aya bile gidip oturabilir. Sevdikleriyle oturup bir çay içer, muhabbet edebilir değil mi rüya aleminde? Şimdi hiç uyku nedir bilmeyen oraya yatmamış, o alemi görmemiş bir adam. Şunu der evet ya saçma burada yattığı yerden oraya gidilir mi? Benim mantığımı yatmıyor diyebilir. Görmemiştir çünkü ama onun öyle düşünmesi... Öyle bir şeyin rüya aleminin olmadığını ispatlar mı? Asla ispatlamadığı gibi. Dolayısıyla sen ölümle uyumamışsın. O alemi keşfetmemişsin. Şunu diyebilirsin. Benim mantıma henüz yatmıyor. Eyvallah ama orası kesinlikle yoktur. Görmedin ki öldüğümü nereden biliyorsun? Ateizm bu noktada çözüm aramayı kesin kapar. Ya belki bir ihtimal olabilir. Bunun da ispatını zaten gelecek bölümlerde yapacağımız için buraya uzun uzun girmiyorum. Yani ikinci itiraz noktamız ateizm insanı çözümsüz bırakmak üzerine kuruludur. Verdiği dünyadaki özgürlük ise onu aslında özgürlük değil sadece oyalar. Çaresizce ölmesini izler. Evet son olarak dördüncü kısım bir şeyi yanlışlayarak kendi yanlışını örtmeye çalışmak. Yani size birisi ya iki kere iki yedi değil dese bunun cevabı şu değildir iyi de üç de değil. Üçü yanlışlamak burada yediyi doğrulamaz. Bunu güncel olarak taşıyalım. Varlığın izahı bu şekilde olması sence mantıklı mıdır sorusunun cevabı ahsa de açıkla bakalım değildir. Yani size birisi bir soru yönelttiği zaman İslam'da aklınıza yatmayan kendinizin yanlış bulduğunuz bir nokta maddeye bu potansiyeli yüklemez. Bu. Bu bir bay metod taktiğidir. Videoda bunu defaatle işledik. Bay metot ne yapar? Bir şekilde sizi sorgular, karalar, alaylar ki herkes alaylıyor da demiyorum. Yanlışlar kendine kafa yapmaya şeyleri ortaya koyar ama kendini sorgulatmaz. Kendi özündeki yanlışı bir türlü kabul etmek istemez. Yani bir nevi önümüzde sorulardan böyle bir duvar var. Alaylamalardan, karalamalardan bir duvar var işte. "Aisiniz, şöylesiniz, böylesiniz." geri kama. böyle bir duvar örülmüş. Ama asla o duvarı geçip delip ya ateizmin özündeki fikir ne? Bunu bir tartışabilir miyiz? Buna müsaade yok. İşte bu tam da bay Metod taktiği. Dolayısıyla bizim iddialarımızın çürütülmesi ahsap elli veya işte kadına dayak ayeti veya işte kafa kesin ayeti falan değildir. Bunlar ateizmin iddialarını doğrulamaz. Yani yeri gelmişken buna da değinelim kısaca. Hani dediğimiz gibi aslında bizim konumuz ateizm ama İslam'la ilgili bir ayeti eleştirirken şunu da diyebilmeli. Ya ben ayeti yanlış yorumluyorsam, ben yanlış değerlendiriyorsam. En basitten gidip biyolojiyle ilgili bir konuyu bir terziye danışmıyoruz değil mi? Gidip bir matematiği bir coğrafyacıdan sormuyoruz. Veya Einstein'a kafa tutacaksak fizikle ilgili en az onun kadar fizik bilmemiz gerekiyor. Ona kafa tutma yoksa sen kimsin derler. Dolayısıyla Kur'an'ı değerlendirmek için de Kur'an'ı değerlendirecek potansiyelde olduğumuzu ispat etmemiz gerekiyor. Ki bu dinin peygamberi gidip işte onların görün kafasını kesin. Bu ayeti nasıl anlamış? Gidip her gördüğü müşriğin kafasını mı kesmiş Efendimiz Aleyhisselam? Alıp evine ikramda bulunduğu, izzeti ikramda bulunduğu, yatacak yer ayaradığı müşrikler var. Efendimiz onlarla ticarette bulunmuş. Evet bu ayet var ama bu dinin peygamberi bu ayeti böyle değerlendirmemiş. Evet Kur'an'da kadını dövün ayeti var. Niye saklayacağız? Ama bu dinin peygamberi yani muallimi, öğretmeni bu ayeti böyle değerlendirmemiş. Yani gidip kadını, işte zincirle kırbaçlamamış yani. Bırakın kadını dövmeyi. Eşlerine bağırmamış bile. O zaman şunu açık yürekliliğe demek lazım. Yani ya ben yanlış anlıyorsam acaba bu ayeti doğru anlıyor muyum? Bunu da artık vicdanlara bırakıyorum. Yani çok uzun uzun üzerinde girip konudan sapmak istemiyorum. Bir şu sorularla şey duvarı bir kır. Bir, bir aç şunu. Bak gerçekten şunu bir aç. Şu, şunu cevapla şunu. Bunu bir geç. Özünü bir tartışalım. Sorular yine dursun. Bunu bir tartışalım. Konuşalım sonra bunları cevaplarız. Bak bunları cevaplayalım yine. Ama önce özü bir konuşalım. Sonuç olarak iddiamız hala geçerli ve onca yoruma rağmen biz hala cevabımızı alamadık arkadaşlar. İnsanı çözümsüzlüğe götüren, evet belli başlı lezzetler verse de çözümsüzlüğe götüren ve varlığı varlıkla, maddeyi maddeyle açıklayan ateizm, varlıkta maddede insan ötesi bir potansiyel yoktur. O yüzden sen bir sus.